Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz uzun zamandır Stephen ile ilgili videolar yapıp onunla ilgili bilgileri aktarıyordum size. Ve Stephen'in bir rakibi yoktu ve artık Stephen'e inanılmaz bir rakip geldi arkadaşlar. Bu rakibin ismi de Step App. Bu da aynı şekilde Move to Earn yani hareket et ve kazan platformunun bir e Projesi aynı bunda da arkadaşlar yürüyerek koşarak bunda ekstradan bir de hem Metaverse'de yani ileride Metaverse evreninde aktif olacaklarını söylüyorlar hem de sosyalleşme alanında yani yürürken yolda birileriyle karşılaşarak ya da arkadaşlarınızla rekabete girerek bu şekilde sosyalleşecek bir platform altyapısı oluşturmuşlar arkadaşlar. Bu Step App'in arkadaşlar şimdi projesini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. White Paper'ına bakacağız. Light Paper'ına bakacağız. Burada şimdi bugün e, Try App yani e, application'ı tanı böyle bir deneme bir şey koymuşlar. Şu anda arkadaşlar bu proje çıkmadı. Şimdi Step ende biliyorsunuz inanılmaz bir hype yaşandı. Bu hype'ı çoğu kişi arkadaşlar kaçırdı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü StepN uygulaması arkadaşlar. Şu an CoinMarketCap'te. Biliyorsunuz 45. sırada. Gördüğünüz gibi şu an Stepen 45. sırada ve dünyanın en büyük borsası olan Coinbase'de listelendi arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda %20 oranında bir yükseliş gerçekleştirdi. Ben size bu Stepen'i tanıttığım zaman arkadaşlar bu 2 dolardı. Çoğunuz orada yorum yazarak bu bir ponzi mi? Nasıl işte insanlara yürüyerek neden para versin. Yani akıl tutulması gerçekten inanılmaz böyle abuk sabuk yorumlar yapan birçok insan oldu. Ama artık onları takmayacağım. Çünkü arkadaşlar önümüze bakıyoruz. Yeni hype, yeni trend arkadaşlar. Move to earn. Yani hareket et ve kazan arkadaşlar. O yüzden <gülüyor> burada çıkacak projeleri muhakkak yakın markaja alacağız. Şimdi isterseniz hemen şeye bir giriş yapalım. E, step App'e giriş yapalım arkadaşlar. Sayfayı öncelikle Türkçeleştiriyorum. İzninizle. Şuradan Türkçe dile çevirelim. Evet şimdi. Buradan bir başlayalım dilerseniz. Burayı da bir Türkçeleştirelim hemen. Aynen. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir e, ayakkabı çeşitleri olacak. Şimdi burada aşağı doğru indiğimizde ben böyle yavaşça iniyorum. İsterseniz videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Video çok uzun olsun istemiyorum. Ben bunu okudum. Bütün bilgileri edindim arkadaşlar aynı şekilde bu da bir web 3 sürümü arkadaşlar web 3 tabanlı e, Fitfi arkadaşlar bu Fitfi Fitfi'yi anlamak buradan başladım isterseniz mesela Stepen'de e, Stepen'de nasıl e, Şeydi e, GST Veriliyorsa oyunun içinde Şimdi Stepen'de nasıl bir GMT coin var Bu e, Stepen'in Coini Bir de arkadaşlar bu yürüyerek kazandığımız bu firmanın coini var onun ismi de GST. Şimdi burada da arkadaşlar aynı şey söz konusu bu tekrardan İngilizceye geçmiş şöyle yapalım evet Bun, bunun da arkadaşlar projenin e, StepApp'in coini arkadaşlar burada hatta açtım StepApp'in coini Fitfi. Fitfi. şu anda kendisi 0.26 cent arkadaşlar. Bu daha proje arkadaşlar e, hayata geçmedi. Mayıs ayında uygulamalarını App Store'lara, Google Play'e vereceklerini söylüyorlar. Mayıs ayında çıkınca bu fiyat büyük ihtimalle yükselecektir. Şu anda fiyatı çok ucuz. Bu StepUp uygulamasında yürüyerek... Para kazandığımız coin'lerin ismi de KCOL arkadaşlar. Bu FitFi StepHep'in coin'i. Şu anda listelendi arkadaşlar. Nerelerde var? Huobi'de var, Gate IO'da var, MEXC'de var, de var. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi bir gameFi play to earn projesi bu arkadaşlar. 200 milyon dolarlıkla bir pa pazar değeri var. Ve bu pazar değerinin ben çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Aynı Stepen'de olduğu gibi. O da ilk çıktığında arkadaşlar şu an ayakkabılar biliyorsunuz Stepen'de ee, ne kadar ayakkabının fiyatı? 20.000 lira şu anda güncel olarak. Ben mesela ayakkabıyı aldığımda 17 bin liraya aldım. Şu anda ayakkabılar 20 bin liradan ucuz ayakkabı yok. Ve ilk başladığında arkadaşlar ayakkabılar 10 bin liraya alanlar vardı. 8 bin liraya alanlar vardı ve fiyat buralı. Aynı şekilde Fitbit'in bence biraz daha ucuz olacağını ben düşünüyorum açıkçası Stepen'e göre. Çünkü buraya yatırımcı çekmek için yani Stepen'de yürüyüş yapan insanları yani bu projelere ön yargısız olan insanları buraya çekebilmek için ucuz yapacaklarını düşünüyorum. Burada da arkadaşlar demo bir tane marketplace'in fotoğrafını koymuşlar. Gördüğünüz gibi burada bir 4.1 Avax yazıyor. Yani bu kadar ucuz olur mu bilmiyorum. 4.5 Avax'a, 5 Avax'a ayakkabı satarlar mı bilmiyorum. Tabii ki oyun çıkın ya yani oyun diyorum GameFi projesi çıkınca arkadaşlar bu yürüyüş Move to Earn projesi kazançlarını onda da bakacağız. Tabii ki hemen e, yani girmek yerine önce ben benim testimi isterseniz bir iz, izleyin. Ben kendimi Kobay olarak kullanacağım. Bu proje ilk çıktığında hemen buradan da ayakkabı satın alacağım arkadaşlar. Ve bunun da testlerini beraber yap, yapacağız. İnanılmaz bir ekosistem kurmuşlar arkadaşlar. Ve e, gördüğünüz gibi burada da bir e, demo, bir görsel var. Buradan Start Run'a basılıyor. Next deniyor. Ve burada da bunu şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela Stepen'de ayakkabı satın alırken Solano ile satın alıyorduk. Step App'te ise Avax ile ayakkabı satın alacağız. O yüzden Avax ucuzken muhakkak cüzdanınızda yani bu projeye yürümek isteyenler varsa yürüyerek para kazanmak mutlaka Avax stoklasınlar. Eee fitfi alın demiyorum arkadaşlar. Bakın bu bu tokeni alın demiyorum. Hani bu coin'i alın demiyorum. Yani bence yükselecek. Ben alacağım ama yani size o kadar çok fazla tavsiye vermek istemiyorum ama Avax muhakkak alın arkadaşlar eğer bu projeye gireceksiniz ayakkabıyı Avax'ta satın alacağız. O yüzden bu bilgiyi vermek istedim sizlere. Şöyle bir bakalım burada önemli bir şey var mıydı? Evet. Dediğim gibi işte bu e, artırılmış gerçeklikte de biz var olacağız diyorlar arkadaşlar. Oyuncuya karşı oyuncu yani karşılıklı e, rekabet içine girerek de para kazanabileceğiz. Ayakkabılar şık, güzel. E, bu projeye de ben e, inanıyorum arkadaşlar. Güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. İsterseniz bir de White Paper'ına bakalım arkadaşlar. White Paper'ın da bizlere e, neler anlatıyor. Bu projede arkadaşlar Step App'te. Bu coin ekonomisinde Stake etmek mümkün olacak. Yani siz fit fee'lerinizi buraya Koyup stake edebileceksiniz. Yani faiz kazanabileceksiniz buradan. Ayrıca kilitleme yapabileceksiniz. Likidite teşvikleri Geri satın alma, yakma işlemlerini de İçerecek arkadaşlar. Bu oyun avantajlarından hem oyun ekonomisinde alınan değerlerden kaynaklanan taraf tarafından yönlendirilir. Yani bu tamamen arkadaşlar bir DAO sistemi üstünde olacak. Bizim oylarımızla yani fitfi tutan fitfi'yi stek eden kişiler arkadaşlar gelecekler ve diyecek ki mesela bu coin'in sahipleri biz fitfi'yi yakacağız. Şu kadar adette yakacağız. Buna onay veriyor musunuz diye DAO platformlarını da lütfen inceleyin. Web3'ün ne olduğunu inceleyin. DAO'nun ne olduğunu inceleyin arkadaşlar. Tamamen yani kullanıcı odaklı bir proje. Her şeyi bize soracaklar arkadaşlar. E, Fitvi belirteşleri yönüten belirteceklerdir. Bunlar ekosistem göçlerinde yararlanır. Ve K-Call jetonları oyun için. Yani oyun için K-Call kullanılıyor. Sinek satın almak için de kullanılıyor. Aynı zamanda söylentilere göre AVAX'la da alınacak. E, onun tabii ki tam bir, böyle bir net çıkınca belli olacak ama e, ya çoğu mesela izlediğim bütün YouTube kanallarındaki herkes AVAX'la satın alınacağını söyleniyor. Ama burada da e, sinek satın almak Mümkün olacağını söyleniyor. Ama tabi ki öncelikle K kolu yürüyerek size vereceği için arkadaşlar daha sonra K kollu satın al. Mesela Sitepen'de öyle bir şey yok. Direkt Solana ile satın alıyorsunuz. Yürüdükten, kazanç elde ettikten sonra da Solana ile satın al ama burada K kollu jetonlarıyla ayakkabı satın almayı da mümkün kılacaklar ama kazandıktan sonra büyük ihtimal ilk başta ayakkabı satın alırken Abax da satın alınacak. Oyun ekonomisini de arkadaşlar şu şekilde oluşturmuşlar. Harita stilleri, karakter görünümleri, gizli görünümler, bu gizli satın alına Mağazadan kredi ve kripto ile satın almalar olacak arkadaşlar. Ee, yani bu mağaza içerisinden de e, gelip satın alma yapabileceksiniz. Şey var arkadaşlar mesela arkadaşlara karşı oynanabilecek bir şey yapmışlar. İşte turnuva oyunları düzenlemişler. NFT pazar yeri oluşturmuşlar. Oyun ekonomisinde Fitfi tokenin değeri. Geri alımlar oyun gelirinin %50'si piyasada token almak için kullanacaklarmış arkadaşlar. Ee, yakma işlemi de yönetim satın alınan tokenleri %50'sine kadar yakmak için oy kullanabilir. Yani bu coin'i alıp fitveyi burn yapanlar arkadaşlar %50'sine kadar yakmak için oy kullanacaklar. Az önce dediğim konu. Stake ödülleri piyasadan satın alınan tokenlerin %50'ye kadarı stake'lere dağıtılacak. Yani bize dağıtılacak. Eğer bu coin'i alıp stake yap yapıyorsanız bu coin'ler size dağıtılacak arkadaşlar. Durduk yere ücretsiz olarak size bu coin'ler verilecek. Stake ettiğiniz için kilitler stake edilen jetonlar Çıkarsanız eğer 10 günlük bekleme süresi oluyor. Bunları geçiyorum. Bunlar çok önemli değil. Uygulamadaki jetonun değerini buraya işte yazmışlar. Cakehole jeton değerini yazmışlar. Sinekler yalnızca cakehole jetonlarla basılabilir arkadaşlar. Yani bu basma derken burada şöyle burayı bir İngilizleştirelim tamam MINE yani MINT arkadaşlar bu hani basmak derken e, şimdi Türkçeleştirince bir garip oluyor. MINT yani ayakkabıyı çiftleştirmek için arkadaşlar K-Call ücreti şey coin kullanılacak onu söylüyor. Kazanmak için de Sinek NFT'leri stake ederken koşmak için k kazanacağız arkadaşlar. Stake'te k kazanmak için tüm ayakkabıları stake edilmelidir. Kazançların k 10 günlük dönemlerde veriliyor. k talep edilmeden iptal etmek bekleyen K-Call'u yakıyor. Bu şekilde arkadaşlar bu projeyi ben sevdim. Şöyle burada da arkadaşlar white paperını incelediğimizde burada da işte takımı var. Takımı, takımını da şeyden inceledim. Linkedin'den baktım. Daha önce çalıştıkları yere baktım. Burada bir tane milli sporcu var Daniel Rich diye. bunu da araştırdım. Güzel bir proje olacağına inanıyorum. Umarım aynı stipendi olduğu gibi arkadaşlar. Güzel bir kazanç elde ederiz. Burada Trey App var mesela. Bunu tıkladığımız zaman işte uygulamanın nasıl olacağını böyle bize basic olarak burada göstermişler. Ee, bakalım göreceğiz. Ee, umarım Aynı StepN gibi bir hype burada yaşanır ki bence yaşanacak. Çünkü şimdi bu StepN'de inanılmaz bir hype var ve şu anda inanılmaz bir kullanıcı var arkadaşlar step StepN'in içerisinde. E Şimdi buradaki içerideki insanlar zaten bu projelere önyargısız insanlardır. Aylardır kazanç elde eden insanlar. E Tabi burada şimdi kazanan insanların birçoğu zaten gelip şeye geçecekler. Hmm aynı şekilde buraya gelip e, step epe geçiş yapacaklar. O yüzden bakın 4 dolar bunun da zaten ilk başlangıcı arkadaşlar. Ta hani ilk çıkış tarihine şöyle bakarsak yani bu da bakın görüyorsunuz 0.1 cent'ten çıkmış, 0.2 cent'ten çıkmış ve kaç katına yükselmiş arkadaşlar. O yüzden Burada da böyle bir fırsat yakalanabilir. Tekrardan söylüyorum. Hani buraya hani ben yatır, Bu coin'i anlatmıyorum ben size kesinlikle. Ben bu projeyi anlatıyorum. Yani Move to Earn. Move to Earn olarak bu projeyi anlatıyorum. Ki arkadaşlar biliyorsunuz Move to Earn. Burada artık e, kategorisi var. Yani bakın kripto Market Cap'e. Siz girdiğiniz zaman. Bakın burada. kripto paradaki. E, bu işte başlıklar. Bakın Move to Earn. işte e, turizm, retail, medya, spor e, bu kategorilere ayrışmışlar işte Binance Launchpad'leri vesaire vesaire bakın move to earn şu anda market cap'te birinci sırada. 4 milyar dolarlık arkadaşlar şu anda volüm dönüyor move to earn coin'lerinin içerisinde. move to earn yani hareket et ve kazan, hareket et ve kazan coin'lerinde burada bir sürü coin var arkadaşlar ben bunun hepsini inceledim hepsi çöp proje. Bakın hepsini atın. Ben size o kadar ince eleyip sık dokuyorum ki arkadaşlar. Size ben Stepen'i niye anlattım? Çünkü Move to Earn projesinin lideri. Aynı Mana gibi. Mana da biliyorsunuz bu şeyin Metaverse'ün yürü, yürüten bir amiral gemisiydi. Stepen de aynı amiral gemisi olacak. Buraya yakında şey de eklenecekler arkadaşlar. Step app'te eklenecek. Şu an ben çıkmadan bu projeyi size anlatıyorum ki. ileride ah vah. Etmeyelim kaçırdık bu işte stepeni kaçırdık mesela satın almadık zamanında ya da işte oyuna ilk başta girmedik sonradan girdik sonra ne oldu Binance'de listelendi Kucoin'de listelendi FTX'de listelendi şu an Coinbase'de bugün ayın kaçı 28'i bugün de ilk listeleme gerçekleşecek saat e, galiba Türkiye saatiyle 5'te listeleme var yani o yüzden arkadaşlar kaçırmamak için bu projeyi de size anlatmak istedim çok faydalı bir yayın oldu Kanala abone olmaya sakın unutmayın. Ee, bu tür e, fırsat veren yani bize pasif gelir kazanç elde edebileceğimiz sağlam ponzi olmayan projeleri size aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım Aynı Step End'de olduğu gibi burada da güzel kazançlar elde edeceğiz. Dediğim gibi uygulama çıktığında da ilk gün hemen satın alıp o videoyu da size yapacağım arkadaşlar. Tüm bilgileri Step App uygulaması bize aktardıkça ben de size aktaracağım. Güzel bir yayın oldu. Diğer yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlar. Bu video içerisindeki Step ile ilgili videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.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 Ben mesela ayakkabıyı aldığımda 17.000 liraya aldım. Şu anda ayakkabılar 20.000 liradan ucuz ayakkabı yok. Ve ilk başladığında arkadaşlar ayakkabılar 10.000 liraya alanlar vardı. 8.000 liraya alanlar vardı ve fiyat buralı. Aynı şekilde Fitfi'nin bence biraz daha ucuz olacağını ben düşünüyorum açıkçası Stepen'e göre. Çünkü buraya yatırımcı çekmek için yani Stepen'de yürüyüş yapan insanları yani bu projelere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 Yani bence yükselecek ben e, alacağım ama yani size o kadar çok fazla tavsiye vermek istemiyorum ama Avax muhakkak alın arkadaşlar eğer bu projeye girecek için ayakkabıyı avaksla satın alacağız e, o yüzden e, bu bilgiyi e, vermek istedim sizlere şöyle bir bakalım burada önemli bir şey var mıydı evet evet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 Kişiler arkadaşlar gelecekler ve diyecek ki mesela bu coin'in sahipleri biz e, Fitve'yi yakacağız. Şu kadar adette yakacağız. Buna onay veriyor musunuz diye DAO platformlarını da lütfen e, inceleyin. Web3'ün ne olduğunu inceleyin. DAO'nun ne olduğunu inceleyin arkadaşlar. Tamamen... E, yani kullanıcı odaklı bir proje. Her şeyi bize soracaklar arkadaşlar. E, Fit bir belirteşleri yöneten belirteşlerdir. Bunlar ekosistemde uçlarında yararlanır. Ve K-Call jetonları oyun için. Yani oyun için k col kullanılıyor. Sinek satın almak için de kullanılıyor. Aynı zamanda söylentilere göre AVAX'la da alınacak. E, onun tabii ki tam bir, böyle bir net çıkınca belli olacak ama ya çoğu mesela izlediğim bütün YouTube kanallarındaki herkes avaxla satın alınacağını söyleniyor ama burada da sinek satın almak mümkün olacağını söyleniyor ama tabii ki öncelikle K colu yürüyerek size vereceği için arkadaşlar daha sonra K-Call'la satın da alın. Mesela Stepen'de öyle bir şey yok. Direkt ile satın alıyorsunuz. Yürüdükten kazanç ettikten sonra da ile satın al. Ama burada K-Call jetonlarıyla ayakkabı satın almayı da mümkün kılacaklar ama kazandıktan sonra büyük ihtimalle ilk başta ayakkabı satın alırken Avax da satın alınacak. Oyun ekonomisini de arkadaşlar şu şekilde oluşturmuşlar. Harita stilleri, karakter görünümleri, gizli görünümler, bu gizli olmanızı olmayan satın alına mağazadan kredi ve kripto ile satın almalar olacak arkadaşlar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 Mine yani mint arkadaşlar bu hani basmak derken e, şimdi Türkçeleştirince bir garip oluyor. Mint yani ayakkabıyı çiftleştirmek için arkadaşlar k Jotan, ücret şey coin kullanılacak onu söylüyor. Kazanmak için de snake NFT'leri stake ederken koşmak için k-call kazanacağız arkadaşlar. Stake'te k-call kazanmak için tüm ayakkabıları stake edilmelidir. Kazançların k-call 10 günlük dönemlerde veriliyor. K-call talep edilmeden iptal etmek bekleyen k-call'u yakıyor.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 Aynı Step N gibi bir hype burada yaşanır. Ki bence yaşanacak. Çünkü şimdi bu Step N'de inanılmaz bir hype var ve... ...şu anda inanılmaz bir kullanıcı var arkadaşlar. Step step N'in içerisinde. E şimdi buradaki içerideki insanlar zaten bu projelere önyargısız insanlardır. Aylardır kazanç elde eden insanlar. E tabi burada şimdi kazanan insanların birçoğu... ...zaten gelip şeye geçecekler. Aynı şekilde buraya gelip Step ep'e geçiş yapacaklar. O yüzden...